Evet, merhaba arkadaşlarım. Ben ve Mortal Shell'e. Hoş geldiniz. Bak kendisi Game Pass'ta ee, geçen hafta mini çıktı. Ben de denemek isterim. Hiç Souls-like oyun oynamamıştım. Şimdi oynayacağız. Ee, bakalım ne kadar kafa yiyeceğiz bu sefer. Bütün yeni game, yeni oyun evet yeni game. Turkish, ben Turkish konuşuyorum. Güzel güzel dayak yemek için ee, açtık bu videoyu. Bilinenin ötesinde bir geçilmeye bekleyen bir eşik bekler. Ölümlü kabuklar anlam için anlamı özler falan. Sonuncu dize vardı ama şey yapmadım. Kesinlikle anlamadım. Bu ölümlü kabuğumuz bu herhalde. Güzel. Ben de egzama ilaçlarımı kullanmadığım zaman buna benziyorum. Wow, oh, ses fazla az gibi Çok güzel bir dakika ben şey yapayım. Sesi azıcık kıstım. Aaa okey. Ya o kadar seksi görüleceğimizi beklemiyordum ama öyle görünüyoruz. Söyleyeyim. Fitiza. Ama dedim gibi belki azıcık nemlendirici kullanabiliriz vücudumuz için. Koşturabiliyoruz. Anlaşıldı. Aaaa! Bu önündeki bu kişiyle diyalog kurarak anlaşabileceğimizi sanmıyorum. Harden. Vücudunu katılaştırma şeyi kazandığın özelliği. Savunma mekanizmamız bu. Bu gelince ee, şey almayız. Adam. Aradan. Aa gitti şerifsiz Ya taş gibi vücudumu gördü ha <gülüyor> Aa bak hardın şeymiş x ile şey yapılıyor merhaba Selam sen Heykel misin? Sen bir heykelsin Kılıç diyorsun Şimdi heykelleri şey yapamıyorum acaba onlar da mı? Onların da mı vücudu taşlaşmış falan Taş gibiyiz ha gerçekten ama sağlam dayak yiyeceğiz, orası belli. Adam, ortası delikli, çentikli büyük bir kılıç aldık. Çentikli kılıç. Sı i̇şte bu taraflarda bir şey var mı? Yok. Hard and while attacking. S saldırırken de taşıyabiliyormuşuz. Yaptık, tamam. Dayak yedik ama yaptık. Pick up item. Mortal token. Damage taken while hardened is converted to health. Aaa! Ee, taşken aldığımız hasarlar <gülüyor> sağlığa dönüşüyormuş. Envanteri aç bakayım. Levantamda hiçbir şey yok. Ha sonraki hasarım şey dönüşüyor. Anladım. Yani benim canımı yenilemem için hasar mı almam lazım? Bu ilginç bir durummuş. Sprint, running attack mı? Gel bakalım, gel gel, dayak atacağız şimdi artık. Aaa, dayak yiyeceğim galiba. Hadern, merhaba hocam. Kaç kaç kaç, dayak yiyoruz, dayak yiyoruz, dayak yiyoruz. Selam hocam, selam. Hadern. Um... Okay. Ya kaçsana. E, abicim. Git lan. Ya ben neden saldırdım da o şey olmuyor. Neyse okey. Dur. Of oh, fena da yakıyoruz. Soğuk like hoş geldiniz. Öldüm. Bir. Aa çan çalıyor. Haderin gidiyor. Balık geldi. Balık gitti. Balık beni yedi. Benim günlük hayatım daha az çok böyle geçiyor. Az önce saydım şeylerle geçiyor. Ben bir su için bir suya ihtiyacım olacak gibi. Bu arada bol bol suya ihtiyacımız olacak gibi. Hadern diyorlar ya. Bos bulatlar ya öyle. Az önce iki kilit saldım yani bir şeyler vurduk. Ben bu kadar ağır, ağır oynamak istemiyorum ya. Grim. bir kule e, fısıldıyor. Bir sessiz e, yolcu veya hayali kaderine şey yap, kaderini düşünüyor. ben dövdü mü şu an? Evet paşam, seninle çok uğraşacağız. O belli. Bu kılıç çok büyük. Abi kocaman bir kılıç bu ya. Hızlı bir şey yok mu ya? Ben böyle büyük Gzırlar büyük kılıçlar insanı değilim, oyuncusu değilim yani biraz daha. O cana bak, cana bak. Acaba dövseydik ne olacaktı? Abi şeyler oluyor. Ay ay, e, nefret ederim böyle küçük dar yârlardan. E, tam böyle tırmanma sıkışma sekansları olur ya. Bunlar beni çok darlıyor ya, inanılmaz rahatsız oluyorum böyle. Hep şey vardı böyle havalandırma deliklerinden insanlar geçmeye çalışır ya, Orada da bir şey oluyorum. O sıkışma olayı beni çok kötü kötü ediyor, mortal Shell. Kötü kötü oldum şu an. Aaa şuna bak ya, yukarı, yukarı mı çıkıyoruz biz ya? Şu aşağı mı ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz ha? Oo başım böne benim çok fena... Falan... Dayak yerini diyor mu bunlar? İyi de ayak edeyim çünkü. Oo, kaburgaya çıktım. Bir şeyin kaburgasından çıktım. Ben bir şeyin içinde mi gidiyorum? Ben balığın içinde miyim şu an? Balık beni yedi ve beni bir yere mi getirdi? Ben balığın içindeyim şu an. Balık bu muydu? Yo ben bir şeyin karnından mı çıktım? Belki karnından çıktım. Ben bir mağaradan çıktım. Bir şeyin rahminden çıkmış da olabilirim. Böyle bir olay. Bakın bunlar da bunu tapıyormuş. Benim çıktığım noktaya tapıyorlar. Demek ki buralarla alakalı bir şeyler var. Sen nesin mesela? Tabii doğal yani. Doğal olarak sen de böyle bir şeysin. Yüz, yüz, yanan bir yüz etrafında tabii ki neden olmasın. Sola bir gidelim. haber oh, sen misin lan? Inhabit unknown shell. Oo oh, okey daha doğru düzgün bir yere şeye gireceğiz. Öpüşün bence. Birisinin bedenini mi aldım? Oh be, daha dört düzgün görünüyoruz ya bilinmeyen kabuk. İnsan bir kabuktan, bir e, kılıftan çok daha fazlidir. Öyle de diyebiliriz sanırım. Evet, Mortal şeyler. <gülüyor> hoş geldiniz. Ee, kılıfa, Fallgrim. Bu ne? Weltcap. Ha kanın döküldüğü yerde şey oluyormuş bu çıkıyormuş. Ben, birileri benim bir taraftan da diye çok şey yapıyorum şu an. Sen neymişsin sen? Sense instinct. Ne? İçgüdü sez mi? Öyle bir şey ay. Tamam. Sez bakalım. Orada birileri bana mı bakıyor? Ne oluyor? Beni izleyen mi var? Onu mu döveceğiz Ne, ne oluyor lan? Yok burası başka bir yer, oraya gideceğiz gibi bir şey oluyor. Ne? Pick up glimpse of futility mi? Onu be? Okay. biraz daha... Böyle bazı şeylerin anlamı olur ama şey yapamazsınız ya. Sandığı, Okay. Simple loot, saz aldım. Okey, azıcık da reçel aldım diyeyim. Birileri burada kamp yapmış. Bir işe yaramamış kampları. Güzel. Bunlar hepsi bir şeyler bizim için. A, bu ee, şey oluyor tamam. Bunlar baştan büyüyor. Ha, oradaki şeyler. Anlaşıldı. Oralarda birileri var. Demek ki biz diğer tarafa gideceğiz. Hocam e, selam versek. Chess mi? bu bir sandık mı? Bakın burada şütye var ha. He. Hey boys selam. Gelsin de şöyle. A, gel gel gel gel. Geri zekalı. Gel gel. Ha, aynen öyle hocam. Gel gel gel gel. Hiçbir şey yapamadım gerçekten benim muazzam beceriksizdim. Gel bakalım. Gel gel gel gel gel gel. Gel. Öldüm lan öldü. Ya. Siz aptalsınız, hiçbir ders öğrenmiyorsunuz. Ee, ya, shrimps'iz. Ben bunu çalmak istiyorum ya. Bir dakika bir dakika. Ben bunu ben bunu bir şey yapmak istiyorum. Ben bunu buraya koyacağım. Aynen öyle. Aynen öyle hocam. Hah. Hayır hayır. lan. <gülüyor> çağırdık bak geliyor. dur dur. Dur dur gerçe gel, gerçe gel. Dövecekler bizi. <gülüyor> Ay ben çok keyif alacağım. <gülüyor> A. Parçası seni. Oh çal çal ha <gülüyor> ha çalacağım çal çal ne zaman düşman yensek çalacağız biz bunu oh misam ateşin başında şole yarışır bir şekilde ama canımız azaldı Burada sizin sandığınız var mıdır acaba? Bu ne? Inferior Moonshine. İçki aldık, içki gibi bir şey aldık. Oo! Gel gel gel. Gelin gelin hocam. Şhitif sizler sizi. Aptal seni Gel Şerefsiz seni Otur bakalım hocam O orada Bey abi var Bak bak bak çalıyorum sazımı ha Hadi gel bakayım Okaon Rum'da değil ki. Bilir dolaşıyor bu taraflarda. Biz bu insanlara daldık ha öylece. Bunlar avlıyordu bir şeyler yapıyordu. Biz dedik ki yani. Okey. Gel gel. Şöyle gelirsen. Okey, ben nasıl şey yapacağız acaba şu an? Ha, gel hocam gel gel gel. Şimdi ben ne, nasıl, nasıl şey yapacağım ya? Dur bakalım. Bu ne işe yarıyor? Ben bunu kullanabiliyor muyum mesela? A, sağlık alıyorum. Tamam sağlık güzel. Gel gel, gel gel gel gel gel gel Abi burada birisi var Dur gel Oh oh oh oh oh oh oh Sen Oğlum kurbağa şey yaptık gerçekten ya Nasıl yapacağız? Neymiş bu? Hiçbir şey anlamadık galiba. O da bir işimize yaramadı galiba. Can kaybetmeye devam ediyoruz, Öleceğiz. Ölüyoruz. Ö Öleceğiz biz biraz sonra. Bunu yapmam gerekiyordu galiba. Kurbağa bizi öldürecek. Okay kendimize geldik. Ama azıcık bir şey canımız kaldı. Aaa! Lan dördüncü defa çalmana gerek yok dur bir şey bir şeyimiz yok bir şey mi? Ya çaldın kendine getirdin ya. ya kaç lan kaç? Şerefsiz seni. Oh. Oh be. Nasıl da kıydık. Aa, nasıl da kıydık. Aa, demek o keyif buradan geliyormuş. Orada bir şey var. Ama gitmeye korkuyorum. Bir yukarıya bakasım var. Bir de her tarafa tuzak koymuşlar bu şerefsizler ya. Oooo oh, okay. Benim biraz cana ihtiyacım var ve birilerin olmadığı bir yere gitmem lazım Sen nesin sen inşallah can gibi bir şeysindir nesin sen? Tarspor mu? Anladım. Bu yanlışlıkla bir başka şeylere benzetiliyor dedi. Ben de şey oldum okey tamam bu iyi bir şey olmasa gerek oldum. ah Yukarısı nasıl şey acaba diyeceğim ama sanırım burayı biliyoruz zaten çünkü oradan geldik. İleride bir takım bir şeyler var. Bu kurbağalardan nefret ediyorum. Oğlum kurbağa bizi kötü duruma düşürdü ya. Ne o Remnant of Tar aldım. Neyse artık hocam gelecek misin? Gelmeyeceğim. Gelmiyorum lan. Ben senin neylerine ya? Kışkırtmalarına gelir miyim oğlum ha? Sen beni o kadar şey mi sandın? Basit basit mi sandın? Basitlik mi sandın? Mikrofona vurdum. O kadar basitmiş demek ki? Aa buraya kadar gelmişken buradaki şeyi de alalım yani değil mi? Burada bir aynen. O onu Kullanmamız gerekiyor çünkü. Ya dur, heh, şöyle yapmamız gerek yok, ha? Kullan, kullan, kullandıkça gelişir bunlar. Ben ee, keyif alıyorum ama bu oyundan. Ben bu kadar keyif alacağım düşünmezdim. Şey yapmazdım yani. Bilmiyorum. Çekti yani beni oyun şu an. Oynamaya devam etmek istiyorum çünkü bu şerefsizleri dövmek Selam Gel çal çal Aha evet, Sals çalarak Gerçekten bunları kışkırtıyoruz ha Yok bunlar azıcık daha kışkırtacağız dur Gel gel Ah geliyor geliyor geliyor. Om <gülüyor> geri çekil bak hızlı davran. Ölürüz yoksa net bir şekilde ölürüz. Bazen gel bakalım gel bakalım aslan parçası. Gel gel gel gel gel. Şerefsiz seni, şerefsiz seni. Benim canım doluyor ha. Her defasında biraz daha mı doluyor benim canım acaba? E he hey bro. O indirdik ha. Öylece indirdik hiç hiçbir şey sormadım. Ne yiyormuş? başlanmış fare yiyormuş. Anladım. Um... Ben bunları şey yapabiliyor muyum? Bunlar avcılık yapıyorlar. Mesela bunu yiyebiliyor muyum? Bu ne bu? Ne bu? Yedik. A. Şey veriyor, cam veriyor. Fare yedikler lan az önce, cam verdi. Oo birisi iyi çalıyor. Bro bu dünyada sadece... Oo. İyi çalıyorsun bro, ben sizi yalnız bırakacağım. Aha, ha, şerefsiz burada, gel bakalım. Şşt. hey hey hey hey! Gel gel buraya buraya buraya buraya buraya buraya. Oraya gitme buraya gitme. Bak bak bak. Geliyorum geliyorum geliyorum. Bak bak bak bak bak. Kışkırtıyoruz ha bunları çalarak. Muazzam. Ha geliyor. <gülüyor> Oğlum kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç. Gel bro gel. Buradan acaba onun kafasını çökebilir miyim de dedim yani demedim değil ama. Gel bro gel. Yollaşılarının... Gel kardeş. Yollaşılarının yerini, cesetlerin yanından geçireceğim seni. Gel, gel şöyle gel. Şöyle gel. Bak burada ne güzel tuzaklar kurulmuş senin için, senin akrabaların için, senin arkadaşların için. Ben kurmadım. Ama kurulmuş o yüzden. Gel bakalım. Aynen öyle. O kocaman Mızıhanı ya artık. Oğlum be. Lan! Bana lütfen kabuğumu geri verir misin? Teşekkürler. Ya olaya bak ya. Tuzaktan düştük ya. Kabuğu tuzaktan düşürdüler ya. Şimdi ben bu şey... Yine size vurdum, affedersiniz. Ulan tuzak kullanacağız diye tuzağa düştük. Ben buraya girebiliyor muyum? Girebiliyorum ama şu şerefsiz. Ya senin tüküreceğim ama ben sana nasıl şey yapacağım ki? O burada bir şeyler var. Instinct var burada. Instinct. E burası aynı yer. Dur bakalım ne varmış. Obsidiyen duvarların içindekiler e, kıyametlerini ararlar. E, tapınırlar karışık ve hareketli olana. Kurtarıcılarının doğumunu öngörmeye çalışırlar. Ama derler ki o kurtarıcı zaten doğmuştur. Acaba kimden bahsediyorlardır falan acaba? Ha. Saz of mu yapmak istiyorsun? Gel bakalım hocam. Bende de saz var. Attırırız ha. Hadi bakalım. Atırırız ha. Selam. Hay yanlış yaptım. Biliyorum sen şey yapmayacaksın galiba. Oooo! Oh! Eyyy. Buraya, buraya, buraya, buraya, buraya, buraya, buraya, buraya, buraya. Aha, bunun üzerinden çıkabiliyormuş. Şerefsiz seni. Rezervuarımız azalıyor anladım kadarıyla. Öldürdükçe rezerv, öldükçe rezervuarımız azalıyor öldürdükçe de artıyor. Hmm, bu neymiş? Mantar aldık mantarı. Oo. Ornate token de aldık. Ulan. Resol sana mı gidecekti? O canı sen de mi kaybedecektik gerçekten ya? Bunları açamıyoruz. Ye. Can alak azıcık. Seni aldık zaten değil mi? Sağdan devam. Anladım. Biz Rezol'u oynamıyoruz. Resol çokaldıkça çoğalır biz. Hey hey hey hey, hey, hey, hey, hey. bebeğim bim bebeğim, bebeğim, bebeğim. Anlaşıldı. Her yerden sıkıyorlar, her yerden sıkıyorlar. Okay, azıcık tehlikeli bir yere gelmiş olabiliriz. Öldüm ben. Morseistin Honest mı? Ne? Mortal Shell'imiz de gitti anlaşıldı. Öldük. Well. Dayak yedik. Bayağı baştan başlıyoruz. Ama itemlerimiz yanımızda. Oğlum sazım yanımda olduğu sürece ben sizi dayak, dayak geçerim. Ne olacak? Ne burası başka bir yer? Neredesin burası? Ha burada zaten mortal şey aldık. Buradan devam ediyoruz. Sen daha doğmamışsındır. olmuştundur. Aa doğdun. Güzel. Gelin bakalım. Biz bu sefer dayak şey etmezsem gel bak ben de sızımı çalıyorum tam tam tam kalk kalk kalk kalk kalk kalk kalk kalk kalk kalk kalk ya salak salak davranırsan işte gerçekten Yol be giren ya. Yine dağıt kedim ya. Gelceğim gel. Ben çok kötü vuruyorum ya. Neden bu kadar yavaş vuruyorum? Çok ağır bir şey var. Benim daha hızlı bir şeye ihtiyacım var. Daha hızlı bir silaha ihtiyacım var, net bir şekilde. Yine <Gülüyor> Infrager, Moonshine falan bir şeyler aldık. Ne olan taşa vuramadım mı? Taş taş çok tutmadı. Taş çok tutmadı. Vur vur vur vur vur. Ha benim stamina'm bitmiş. Gücüm bitmiş. Anlaşıldı. Biraz korktum. Biraz korktum. Azıcık 3.5 atmış olalımırım. Gel gel gel. İkiniz geleceksiniz şu an. Gel gel gel. Bana diye şunu. Oğlum şuna gözün önündekine. Gözün önündekine. Korktum. Biraz korkmadım değil. Buraları yine temizleyeceğiz. Buralar temizlenecek. Burası kesin bilgi. Sen çıktın öylece önüme. Okey. Gel gel. Ne yapıyorsun lan? Ah sen öldün ya! Anlaşıldı hocam. Bir de bir yer daha vardı. Oraya gidelim ya. Küçük bir yerden geçiyorduk. Ha. Evet. Ee... <gülüyor> Sizin teşekkürler. Ee, bu da Mortal Shell'di. Mortal Shell böyle bir ee, oyundu. Ee, bubble Dark. Yediğimiz ee, ağzımızı burnumuzu kırdıkları. Ee, kendimize gelemediğimiz... Kendimize geldiğimiz anların da 2 saniye sürdüğü bir e, oyundu. Şöyle yakışıklı bir e, kabuğun içindeyiz. Ama ondan önceki kabuğumuz e, o kadar yakışıklı değildi. Evet. Gibi yine teşekkür ederim. Ee, düşüncelerinizi, yorumlarınızı, e, önerilerinizi aşağıda belirtebilirsiniz Belirtmekten çekinmeyin ee, Yine bir takım açıklamaları, e, başlıkları, linkleri aşağıda bulabilirsiniz Benimle iletişime geçeceğiniz hesapları, korku içeriklerini e, gibi gibi e, Sonraki videoda görüşmek üzere Hayatta yüksek çözünürlükte e, mutlu, huzurlu ve keyifli kalmanız dileğiyle Bay bay